Şu an Tavas ilçesinin Tekke köyündeyiz. Bir önceki adı Tekke-Kabir olarak bilinen köy. Hemen Tavas yoluna devam ettiğinizde sol taraftaki ikinci köy. Orada Sarı İsmail Sultan Türbesi'nin tabelasını görürsünüz. Oradan direk içeri girdiğinizde, toprak yoldan devam edin, asfalta geldiğinizde ilk sağdan dönün ve buraya bulacaksınız. Zaten köyün içinde yaşayanlar size buranın yerini tarif edecek. Hatta o kadar misafirperverler ki sizi buraya kadar getirecekler. Bizi tanıyabilir miyiz? Maram Türklüsüz tek davası tek köy. Sarı İsmail Sultan hakkındaki bildikleriniz nelerdir? Sarı İsmail bilgi gördünüz. Sarı İsmail burada Hacı Bektaş Veli'de. Kuruluğunca Hacı Bektaş'a kürsüye düşmüş. Kürsiden de burayı mekanım burayı demiş. Başka bir şeyisi yok. Burayı böyle buralar koruma. Te türbeye kim bakıyor peki? Türbeye işte bizler bakıyoruz hepimiz burada. Bütün köylüler bakıyor. Yani Köylüyle aşırıda bakıyor. Peki Sarı İsmail Sultan hakkında yaşanmış bir efsanevi bir rivayet var mı? öyle bir şey gördüğüm anda yani bu eserledir yani bir değerli bir husandır bu Sarı İsmailoğlu'nu Sarı İsmail Sultan, Hacı Bektaş ve halifelerinden sadece bir tanesi. 13. yüzyılda yapılan Bizans ve Anadolu Saçuklu Savaşları sırasında buraya kadar gelmiş ve burada şehit olmuş ve buraya defnedilmiş. İsmi Şah, İsmi Şah, La İlahe İllallah, Muhammed'e Resulullah, Aleyhüm Nebiyullah, Vahim Resulullah, Mürşid'üm Kemalullah, Elimiz, ayağımız her ne kadar vardıysa yaşımız suç işlemektir içimiz. Tövbe yarabbi, tövbe yarabbi, tövbe yarabbi.